Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Günün birincisi tahminine geçmeden önce, 20 Aralık Perşembe gününü hatırlayalım. Perşembe gününün en yüksek puanını alan gelin, 18 puanla Elif oldu. En düşük puanını alan gelin, 9 puanla Cans oldu. Bu haftanın toplam puanlaması şu şekilde oldu. Rümeysa 42 puan, Elif 61 puan, Cansu 51 puan, Yağnur 41 puan aldı. Yeni günde neler olacak? Puanlar nasıl değişecek? 21 Aralık Cuma günü, kim altınları kazanır ve kimlenir detaylara geçelim. 21 Aralık Cuma günü Kıyasya mücadele yaşanacak. Bu hafta yarışmaya Yağnur ve ilk İlgün katıldı. Yağnur 10 senelik evli. Arnavut gökçmeni ve Manisalı. Bugün.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 Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.